Merhaba arkadaşlar, bugün bizim kültürümüzde de sıkça kullanılan bir temizleme tekniğini öğreniyoruz. Tuzlu su, genel fizik kuralları doğrultusunda işleyen bir deşarj yöntemidir. Vücudumuzda biriken gerginliği pek çok farklı yoldan vücudumuzdan atabiliriz. Toprağa dokunmak veya çimlerin üzerinde yürümek, etkili bir yöntemdir. Bunun ileri versiyonu su ve toprağı yani tuzu aynı anda kullanmaktır. Denize girmek etkili bir yöntemdir. Bildiğiniz gibi tuzlu su elektrolittir. Yani vücuttaki bütün gerginliği ve elektriği kendi içerisine çeker. Bu nedenle bizler de akşam meditasyonlarına ek olarak evimizde kendi denizimizi oluşturuyoruz. Bunun için ayak havlusu, temiz su, bir miktar tuz ve sadece bu iş için kullanacağımız bir küçük bir kapağ. Başlangıç aşamasında suyun sıcaklığı ılık olmalı. Bu suyun içerisine bir avuç kadar iri tuz atıyoruz. Bu da marketten bulabileceğimiz en ekonomik tuz olabilir. Daha sonra her meditasyon öncesi yaptığımız gibi Kundalini enerjimizi yükseltiyoruz. Ve bütün enerji merkezlerimize bandan veriyoruz. Bunu yaptıktan sonra enerji merkezleri üzerinde çalışıp, Meditasyona geçiyoruz. Meditasyonu bitirdikten sonra tekrar kundanemizi yükseltip bütün enerji merkezlerimizi bandan vererek koruma altına alıyoruz. Son olarak ayaklarımızı temiz su ile durulayarak kuruluyoruz. önemli bir nokta tuzusu ile çalıştıktan sonra suya çok fazla dikkat koymuyoruz bakmıyoruz ve bu şekilde tuvalete döküyoruz